2 adet zar, 1000 kere atılıyor. 2 adet zarımız var ve 1000 kere atıyoruz. Ve çıkan sayıların toplamını bir kenara not ediyoruz. Örneğin 3 ve 4 geldiyse toplamları yani 7 kaydediliyor. Güzel. Ve sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Bu bilgilere bakarak zarları bir daha attığımızda 7 gelme olasılığını hesaplayınız. Zarlar 1000 kere atılmış ve bin kere de kaç defa 7 gelmiş? Tablomuzdan bakalım. 175 kez 7 gelmiş. Yani bu olasılığı 175 bölü 1000 olarak ifade edebiliriz. 175 bölü 1000. Ondalık sayı olarak da yazabiliriz. O zaman da 0,175 olur. Bitti.